banka kartları ve banka hesapları nasıl tanımlanır? Diya da banka hesaplarını tanımlayabilmek için bankayı öncelikle sisteme tanımlamamız gerekmektedir. Banka tanımlaması yapmak için arama alanına banka yazarak arama listesinde genel tanımlar altında bulunan bankalar ekranını görüntüleriz. Listede sistemde tanımlı bankalar bulunmaktadır. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile Yeni bir banka tanımlaması yapabiliriz. Banka kodu alanından F1 ile sıradaki banka kodunu getirebiliriz. Açıklama alanına banka adını yazarız. Kaydet ile banka bilgilerini kaydederiz. Banka listesi ekranında tanımlamış olduğumuz banka bilgileri Banka hesabı oluştururken seçeceğimiz banka adı alanında görüntülenecektir. Banka hesabını tanımlamadan önce ilgili bankanın sistemde olup olmadığını kontrol etmemiz gerekmektedir. Kontrol t tuşları ile yeni bir sekme açarız. Diana sayfası üzerinde arama alanına veya F10 tuşu ile arama menüsüne geldiğimizde Banka hesapları ekranını görüntüleriz. Listede daha önceden tanımlamış olduğumuz banka hesapları bulunmaktadır. Yeni bir banka hesabı tanımlamak için aşağıdaki panelden ekle seçeneğini kullanırız. Firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise ilgili firmadan giriş yaparak tanımlamalarımızı gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Banka olarak tanımlayacağımız hesabın ait olduğu bankayı seçeriz. Hesap kodu alanında liste ekranındaki sıralı numara gelecektir. Hesap adı alanından hesap adını yazarız. Durum bilgisi yeni oluşturacağımız kayıtlarda aktif gelecektir. İşlem görmüş bir kaydı sistem silmeye izin vermeyeceği için görüntülemek istemediğimiz durumlarda kayıt türünü pasif olarak değiştirebiliriz. Böylece liste ekranında hesap bilgisi yer almayacaktır. Tanımlayacağımız hesap kredi hesabı ise Evet olarak işaretlememiz gerekmektedir. Döviz alanında banka hesap türünü belirleriz. Bu alan hesap kaydı oluşturulduktan sonra değiştirilemez. Döviz alanı dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. Hesap detayı sekmesinden banka hesabının ait olduğu şubeyi, numarasını ve hesap IBAN numarasını ekleriz. Diğer alanında bulunan özel kod ile raporlarda ayrıştırma sağlayabileceğimiz özel kod tanımlamaları gerçekleştirebiliriz. Yetki kodu tanımlamaları ile sistemdeki kullanıcılara kısıtlamalar getirebiliriz. E-ticaret kullanan bir firma ise B2B, B2C durumunu evet olarak seçmemiz gerekmektedir. Diğer sekmesine geldiğimizde banka hesabı için yapılacak gider, hizmet, vade farkı komisyon giderleri için liste ekranından ilgili kayıt seçilmelidir. Hizmet komisyon gider kartı seçimi için FB ile liste ekranını görüntüleriz. Daha önceden tanımlamış olduğumuz hizmet gider kartını seçeriz. Puan komisyon gider kartı seçimini F1'leri liste ekranını görüntüleyerek puan giderleri kartını seçmemiz gerekmektedir. Vade farkı komisyon gider kartı seçimini F1'leri liste ekranını görüntüleyerek vade farkı giderleri hizmet kartını seçmemiz gerekmektedir. İletişim bilgileri sekmesini görüntülediğimizde tanımladığımız hesap bilgisine ait banka adres bilgisi, telefon bilgisi, Şubedeki ilgili e-posta adresi, ülke ve not bilgileri ekleyebiliriz. Kaydet ile banka hesabını tanımlamış oluruz. Tanımlamış olduğumuz hesap bilgisini liste ekranında görüntüleyebiliriz. Liste ekranında yer alan hesapların takibi için ilgili satırı seçerek aşağıdaki panelden diğer banka hesap hareketleri seçeneğini kullanabiliriz.